Çok eski banlar çünkü büyük ihtimal. Asker değil değil. Bunlar bay eski dede Abi ağır bir hastalığım var. Bir sak sol lütfen. Ya, böyle bir taşlak yok. Bu orospu çocukluğu yani anladın mı? Açılmayacak senin bunun. Senin götün kalkmış. Zamanda chatte terso yapmıştın. Ben de bir şey yazmıştım. Bunun üstüne banlandım. Açarsan sevinirim. Hayır abi. Ama 2017 ya. Nasıl açtım? <gülüyor> Müebbet yedik amana kıyım. açtım Açtım. Naber la yarrağım. Abi dediğimi de ergendem açılırsa çok mutlu olurum. Bucuk. Bir sene geçmiş. Bak bir yıl olmuş bak. Bir yıl olmuş. <gülüyor> bir yıl olmuş. Lan Ferit amına koyayım. Sadece bunun için permaman yedim. Bir kontrol edin. Olayın üstüne söylemiştim. Neden öyle yaptın? Oyunda diye. Okey. Orası bir çocuğu Kemal. Abi Kemal'e sövdüm diye ban yedim abi. Bir daha etmem lütfen kaldır abi. Ya Onu anlayabildim Kemal'e sövdün diye ban yediğini de. Bir daha etmem. Okey. Bir daha etmeyeceksen. Okey. Korona cezalı da Oç. Abi sana demedin. Valla ama açmazsan canın sağ olsun. Adamsın seviliyorsun. <gülüyor> Trigger online mal. Oyun gitti benden söylenirse. Abi kaldır şu bana artık be. Eray siktir git. TikTok'ta slow motion çek. <gülüyor> Kaldırdım. Adam Sik... 3 lira. Siktir git oç Ya hoç dediğim gibi dediğim için özür dilerim. Siktir git yal amına kudum lan. Ağlayın lan şaka şaka yarak Seks. anı tıkat ayarak. E, tarak. Adam Garak korkar seks seks seks yazdığım şeylere bak asas tas tas as. <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> ne kullanıyorlar acaba ya gerçekten ne kullanıyorlar acaba inanılmaz <gülüyor> psikolojim bozuldu Neden ban yedim bilmiyorum. Banyememin sevimini öğrenebilir miyim? Uzun zaman önce yemişim ama eğer... ...ağır bir şeyse kaldırmayan hareket mi seviniriz. Ben de göremiyorum o yüzden kaldırdım. <gülüyor> ban yayın izleyen ne kadar fazla kişi varmış ya. Ama yarrak ya. <gülüyor> evet, yersin ya. Kemal'in ilk ürünü olduğu zamanlar <gülüyor> evet mühimdi. Doğru. Ama yarrak yersin. Mal Sami. <gülüyor> özür diliyorum demiş. <gülüyor> Havaya sıçradım gol diye def yapın amına koyduklarım. Bu evet gereksiz bir ban olmuş yani. Gaza gelmiş çocuk ama bu timeout olabilirmiş. Samet'in nazi zamanları. Pasifler mesaj atsın. <gülüyor> Abi oyunda sinirlendikten e, adamın numarasını atıp böyle saçma sapan mesaj atmışım özür dilerim. Okay. <gülüyor> ben yazmadım kardeşim yazmış öyle bir şey yok. Evet. Gereksiz ban olmuş. Abi bunu hangi kafayla yazdım bilmiyorum. Tekrar olmaz. Lütfen açar mısın? Natasha'yı ruh taşı sikiyor. <gülüyor> Lan niye böyle 3 yazdın bunu? Kafana yazık bak. Mal. Mal yazdım diye ban yemiştim. Lütfen ban kaldırın. Mal yazmaya ban mı atılır? Atılır. Atılır. Ama 2018. <gülüyor> Hayır bir de araya boşluk vermiş yani. Denfero stili mal yazmış. <gülüyor> Acil Elvin abi arayamıyor. Elvin de ara bari. Ha bu Elvin de ara muhabbetini hatırladım. Hatırladım. Bu, bir tık velet ama <gülüyor> olsun açtık gene de. Delaredo aç lan. Delaredo. Dela Redo ya? Reis ban'ı kaldırır mısın? Neden bu kadar yükselmişim bilmiyorum. Kör gibiyim seni izlerken ban'ı kaldırırsın. <gülüyor> Pipini sikem Roof. Benim de ban'ı açabilir miyiz? Sohbet seninle bile alakalı değil. Sanırım senin VF oynadığını hatırlamıyorum zaten. Bir üst senesi vardır sanırım. Ben ol ban olayının fazla da yazan biri değilim normalde. Amaç sadece chat'i görmek. İzlerken arada bir random atmak. Random atmak. Okay. Naro biciici. ben hiçbir şey yazmadım ama banlandım. Kardeşim yapmışsın spoiler vermişsin. Hak bir ban. La bu adamı özürlü zannediyordum ama bakayım. Lal değilmiş. Lal. Lal diye şu Kasım Şeren'e yazmıştım. Sen sanmışlar. Okay, açtım. Aptal Oç Jaho. Yaptığım hatanın farkındayım abi. Eğer affedersen çok mutlu olurum ama hak etmişim bakınca. Affedildi. Sabah sabah ne alaka? oc? Abi kaldırsana bir mallık yapmışım. Şimdi. Bu eski büyük ihtimal çünkü. Samet banlamış. Abi yok bitmiyor bu. Bu sonsuz. Abi 35 tane daha var. En son yayını kapatıyordum ama bakayım <gülüyor> Bu ne ya? Güzel ama sarıyor. Sarıyor gerçekten. Abi İyi yarlaktan konten. bir şey olmaz, banı kaldır da Prime abone olacağım. Uha wow, Burak kontent geldi aklıma. Ney? Çabuk söyle çabuk. He ama senin Ha okuyun. Haa mod benden anladım. Ne ya? Burak söyle yayın bak. açıp senin banlarını kaldıracak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Okuyacak yayında. <gülüyor> Hayır ben yapıyorum bunu. Geri zekalı Çok... Okan. Hadi. <gülüyor> hadi hadi. Salak zaten tamam, ben yapıyorum onu evet. Ne var? Abi evet, o kadar tabii ki, kişiye ilişebilir misin? Tamam, zaten olay o değil mi zaten? Sizi ben görevlendiriyorum banlayın diye. En son teftişi ama ben yapıyorum oluyor. işte. Ama kontent oluyor. İçerik. Tamam abi sen bilirsin. Bizim için daha iyi uğraşmaz. Gavat'a bak. Şimdi içerik çıkarttı ama, ama bana değil. Bir de diyor ki kontent <gülüyor> buldum diyor. Bana bir de bana yani anlamsız ayağımı da açmıyorum. Erkan Durmaz 5 kişiye saplık hediyen için çok teşekkürler abi. Eyvallah çok sağ ol. Amikawa... Amikavashima. Abi dedim bir sorun var. Neden her oyunda iyisin? Harbi sırrını söyle artık. Yani Allah vergisini. Ya, harbiden öyle yani. El göz koordinasyonum yüksek demek yani. Oyunlara alışma sürecim daha kısa oluyor. Oyun zekası diyelim. Açamıyorum onu daha item yok. Dokuz sizi mal sahi. Mal sahibi ban yemek için geçerli bir sebep mi abi? Yani geçerli aslında. Bu çocuğu açmayayım ya. Geçerli bir sebep yani. Yeni de yani çok da eski bir Evet, yeterli bir sebep. Ama yani timeout bence, permabanda değildi o yani bence. Ya biraz şey yapın, soft kullanıya ya, hani time out atın böyle şeylere. Ama moda. savunma da önemli burada? Mesela adam hala yaptığı şeyin arkasında mesela yanlış olası biliyorum. <gülüyor> adamın yazdığı açıklamaya bakın. <gülüyor> Jaha doğru am. Abi sen yemek sepetinden ne sipariş edelim diyordun? Ben de erkek adamız diye yazdırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Allah erkek adamız am ya bu mu? Afiyet olsun. Uf. Oha. Bu amına çocuğu ne zaman oyuna girecek amına. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi özür dilerim. Ağır bunalımdayım şaka ses. <gülüyor> <gülüyor> bu arada harbiden bunalımda bunalım mesajı bu ya. Sinirlendiği şeye bak amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <Of. gülüyor> Adam iyi gelinmiş ama onu yazarken yani. Droplu Valorant hesabı satılır hello orospu çocukları. İzlediğim videonun o anki durumuna küfür etmiştim. Yok burada Valorant hesabı satılır ha. Banyo yemişsin bu Haa çabuk. Uvıtıcın kendini pro sanıyor. Aha. Abi Valo'da maçta ölüp delirdiğim bir andı galiba. Çette muhabbet olur diye yazdım patladık. Kardeşim gel ban açıyoruz. Ban mı açıyoruz? Amban olmu? Yani ya amban ol değil. Yeni bir sistem gelmiş Twitch'e. He. Ee, banlananlar amban request atıyor. Anladın mı? Bak adam böyle mesela banlanmış. Neden <gülüyor> banlandığını falan görüyorum. O ok, orospu gibi sakız da, çiğneme yazdığı için olabilir ya. Yani. Adam demiş ki abi herkes yazıyordu. Ben ban yedim amına koyayım. Özür dilerim senin için yeni hesap bile açtım, mucuk. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İsteyen'in bir yüzü ya. ya. Nasıl yani? Hani işte bir yüzü... Açıyorum genelde çoğunuz zaten. Sen ha. bizim yanlışlıkla Kemal ve Tuğkan abinin Efe'yle beraber bütün banlarını açtırdığımız günü biliyor musun? Kimin? Kemal ile? Tuğkan abi. Niye Biz bir yanlışlıkla? Şöyle bir şey oldu. Biz bir gün dedik ki benim kanaldaki bütün banları açalım. benim tamam. Slash unban ol yazıyoruz standart. Olmuyor. Böyle bir şey yok diyor. Lan bir daha yazıyoruz bir de olmuyor. Lan bir daha yazıyoruz bir de olmuyor. En son biz işte Kemal'le Tuğkan abi arayacağız falan. Sonra ilk Tuğkan Abi'yi aradık. Nasıl olmuyor lan dedi. Bir bastı bütün chat açıldı. Sonra Kemal e dedi ki sakın açma. Sakın açma dedi. bak yazma dedi. Sonra şöyle bir ses gari. Hay ananı sikeyim. <gülüyor> o da bütün acıdı. <gülüyor> Yanlışlıkla af çıkarttık amına koyayım Twitch'e. <gülüyor> Elvin Tarapiriz, Elvin Tarapiriz. Abi salak yaptım sonra bak muhabbet. Tamam kardeşim. Ses yok boş yapma. Ya reis altı üstü boş yapma yazmışım. Hemen ban attılar. İnsan bir out atar uyarır. Neyse özür açarsan çok mutlu olurum. Haklı. Ya iki sene mi oldu nedir? Olgunlaştım küfür mühür etmiyorum ya açar mısın demiş. S.A.oçlar yazmış ya. Ya iyiymiş. Açtım. Pıs 50 GB Yandex arşiv atıyorum. Annenizin ifşası bile olur. <gülüyor> ya ne oluyor abi? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> söyleyeceğim. Link var mı birader? Buna açma da olaysın bu. Bana yiyeli bayağı oldu, o zamanlar velettim affet. <gülüyor> <gülüyor> Reis ya link varsa salsın çete, kank, banlamayın oçucu Abi ben karıdaki yummiyim, tek elle oynamıyorum. Yani sen oçsun. Selamlar Ferit abi, önceden ergen zamanlarda yazmışım. Arkadaşın Loid bunu yapan oçtur yazmıştır. Ben de sana o zaman oçsun demiştim. Özür dilerim, bir daha tekrarlanmaz teşekkürler. Ne zaman abi bu ergen zamanlarda? Bana çok inandırıcı bir, bir sebep gelmedi bu arada. 2020 10 Mart. Yani, aylar geçmiş, her geldikten <gülüyor> çıkmış. Denizden selam, ona burada bekliyorum. Altıncın günü düştü bana, mal. Ya bir şey yok. Ne yok. Mail yok. <gülüyor> Ama kaldırdım ya. Nasıl yolluyorlar bunu? Bilmiyorum ki bunu nasıl yolluyorlar? Demek sen buraya de... nasıl girdin? Banlanınca büyük ihtimal şey çıkıyordur onlara değil, değil mi? Bir dinleyelim abi, bandlanabiliriz. Nasıl girdin evet, sen buraya Banlanınca buton çıkıyor işte link. Şunun evet. yerine memle yıldız yazsan seninki çıkar. Helal lan. Teknolojide geliştim lan. <gülüyor> abi bu abone tamam, özel var çekilişe var. nasıl katılacağız? Abone Arkadaşlar. Olarak, aynen öyle. Çok basit. Bir söyleyeceğim. Bunu nasıl düşünemediniz lan? Yani aboneyseniz hali hazırda veya yeni abone olduysanız tamam katılmış oluyorsunuz. Abone olmanız yeterli. Anladınız mı? Direkt otomatik katılıyorsunuz. Ben gideceğim şey yapacağım. Ee, ...subscribe listesini isteyeceğim 8 Ekim'de. O anki bütün subscribelar arası çekilişi yapacağım. Bir tane Ekim PlayStation mesela, 5... 8 Eylül'de yapan bir tane delikanlı varsa... Paki. Ekim. Hayır, işte bir ay önce yapmış. Tam ondan önce ha, adam elinden yalan oldu. Onlara yakalayın. Saat. Yani o saat önceden şey yapması lazım. 8 Ekim'de yapacağım çekilişi. Bir tane PlayStation 5 vereceğim. Ee... Harbim ya, nasıl giriyoruz? Abone... <gülüyor> Koy çarp. Ne bileyim oğlum chat soruyor ben tane <gülüyor> <söyleyeyim. gülüyor> Üç tane bıçak vereceğim. 23000 liralık. Onlara ben sevdası diyelim bıçak. On tane de Steam Wallet vereceğim. Yüz olabilir 100 lira. Bir de üç kere çark çevireceğim. Üç kişiyi çekeceğim random sablardan Onlar için çark, çark çevireceğim. Çark geçen gün bizim aklımızı aldı amana kıyım. Ama bilgisayar da çıkabiliyor o çarktan işte. Tamam evet işte öyle aklımızı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Prime'lar dahil mi? Evet abi dahil tabii ki. Bütün sablar işte. Fark etmiyor. Ya o zaman bir sab olunmuk. Ertesi, ondan sonraki hafta da çekilişi var bu arada. Sabları gene. Ee, bilgisayar sistem vereceğiz. Var mı? Onu nasıl katılıyoruz? O da aynı şekilde sab olmanız yeterli. Ne bu klip? Peki hocam, Umre'de kız tavladınız doğru mu? Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Hocam. Umrede kız tavladınız doğru mu diyorlar? Yaz <gülüyor> doğru diyor. Nasıl ya. nasıl gerçekleşti hocam? Yani nasıl... Kanka, çok Arkadaşlar ben bir tur kanka. ile ailemle beraber. Ya sen gerçekten hikaye bir de burada mı anlatayım kanka? Gerçekten ben bir şey yapmadım. Bunu nasıl anlatabilirim ki? Arkadaşlar ben özet geçeyim mi? Annesiyle Umre'ye gidiyor. Bu orada Umre Tayfa'yı lead'liyor. Ya yaşım küçük çünkü, ve İngilizce biliyorum. İngilizce biliyorum, lead biliyorum. oğlum yaşlılar. öyle şeyler yapıyordum yani. Ya lead diyorsun işte. Evet, evet. Ondan sonra oradan bir kız da numaralaşıyorlar. Hayır, işte yanlış. Nasıl yanlış? Kanka bak ben... Göz göze mi geliyorsunuz? Hayır anlatıyorum. İşte olay orada zaten patlıyor. Ne oluyor? Kanka ben full gerçekten ibadet şekli, hiç şey yok. Yani niye burada yalan söyleyeyim anladın mı? Tamam. Full time takılıyorum, işte evet. insanlara yardım ediyorum, milleti. işte başını çekiyorum kafilenin, millet kaybolmasın diye etrafta geziniyorum falan. Annem, Annem var, babamın, kuzenin eşi var. Herkesi topluyorum yani. Herkes de bana emanetti. Sonra moruk, en son Medine havalimanına gittik. Gerçekten gördüğüm en organize olmayan havalimanı olabilir. Uçak kalktı mı, indi mi? Kimsenin haberi yok kanka. Milleti toplamaya falan çalışıyorum. Cebimde de bir tane böyle yandan böyle bağlamalı. Bizim o verdiği bel çantası var. İçindekileri sayayım mı? Seccade, takke cüz, evet. Fespih, evet sandalet, o tarz şeyler var tamam mı kanka? Onun evet. arkasında da kaybolursa beni bulsunlar diye ad soyad numaramı yazıyor. Ben onu annemin oraya bırakıyorum, oradan ilk tane kız numaramı alıyor, ondan ha. sonra onu gören kız ondan da numara alıyor. Ama sonra. Umreden döndüğünde evet, yazıyorlar evet. sana. Aha. Zaten Medine'den geri dönüyorduk, bu. Tamam o zaman caiz. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Peki, Hı. kız düşürdün bir şekilde, yani yazdı sana, evet. sonra... Bir, bir süre beni bir tanesi şeyden aradı. Muhabbet ettin sen, yani, devam ettirdin. Bir abi. süre bir tanesi beni e, sürekli gizli numaradan aradı, tamam mı? Evet. A, ben de orada böyle hep benim bir tane şeyim vardı o zamanlar ta konak Seni 2014 falan. Benim böyle düzenli beni arayamadın. Sanal seks yaptın mı? Hayır. Bir tane konak tutum idan. Düzenli olarak konuştuğum bir tane anonimim vardı ve kız hani her şeyin biliyordu falan yani öyle bir kız. Tamam. Ben de hep benim şeyim açık yani özel numaralar aramam açık. Evet. Aradım ben de konuşuyorum falan. Bana diyor ki kız. Ben senin numaranın nerede? Ben de işte anlamaya çalışıyorum mevzuyu. Yani evet. beni nereden buldun falan filan diye. Zaten o zaman ne sosyal medya var ne bir şey. Kim kimseyi tanımıyor ki? Aynen. Nereden buldun numaramı çözmeye çalışıyorum. Kız bana diyor ki eee şey. Nereden bulduğumu söylersen anlarsın kim olduğumu diyor. Lan ben de diyorum ki acaba tatilden falan mı buldu falan. Aklıma kanka ucundan bile geçmedi. Buyur. Aynen. Okay, Ondan sonra çözdüm mevzuyu. Okay o zaman okay. o o o, o kız, Sonra ne yaptınız kızla? O kızla hiçbir şey yapmadım. Çünkü o kız biraz daha böyle hani gerçekten aşk maşk bir şeyler bekliyordu benden. Ben böyle bir adam değilim hani seni üzereyim hani şey yapmayalım hani böyle konuşmayalım bile. dedim üzereyim. Seni bu şekil. Tipini sikiyim tilt oldum. Abi vallahi niye böyle bir şey yazdım bilmiyorum. Az önce bu çarda ban yediğim için diğer çara geçip seni izliyordum. Ban taleplerini okuduğunu görünce şansını deneyim dedim. Özür dilerim. Aşk kardeşim. Sen ne kadar gönlüyüce bir adam oldun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan yara Ban numara kanka bunu mu banladınız? Ben bunları hangi kafayla yazmışım bilmiyorum. Normalde böyle terbiyesiz bir insan değilim. Özür dilerim. Sonuncusunu ben de modlar kalabalıkta dönü... Görüyor mu diye test etmiştim. Abi görüyorlarmış. Kü küçük xte işte hatırına... <gülüyor> Ferit, o gün yayında olanlar mı sadece? Arkadaşlar, bakın tekrardan söylüyorum. Elite diyor çocuğun O gün yayında olanlar değil. Yayınla yani 8 Ekim'de yayında olup olmamanız hiçbir, hiçbir şey ifade etmiyor. Sub olmanız yeterli. Bak, sub oldun ya, sen şu an subsın ya, bitti, çekiliştesin abi, listedesin. Bir şey söyleyeyim mi? Teknoloji de öyle gelişmiş bu arada. Bu kadar ya, hani bir saat yok, şurada olman lazım. Şunu yapman lazım, git Instagram like at, follow at diye bir şey yok abi. Oğlum, subscribe oğlum, sen ya? çekilişe girdin. Oğlum, ne? Instagram'ı da takip Kanka ben ya. öyle sevmiyorum. Bot... Niye ya? Takip abi bot, bot atmak gibi bir şey geliyor Hala, bana hırsızlık. yani. Oğlum hiç organikliği yok ki. Var var bundan sonra seviyorlar seni anladın ya, mı? Ya ne seviyorlar aman koyayım ya? Adım adım, sana bir şey göstereceğim. Abi ben gördüm, açık evet. açık, açık, açık açık söyleyeyim. Ee, bir ara Alnos büyük bir çekiliş yapmıştı, yani, 7000 subscribe evet. falan olmuştu. O zamanlar 800.000 falan olmuştu Instagram takipçisi. Sonra çekiliş bitti. 600.000'e falan yeri düştü. Anladım. Sen diyorsun ki bir mı? takip ettikten sonra çıkacak ne anlamı var? Ya bir de çekiliş için takip edecekse etmesin abi. Ya gerçekten beni seviyorsun. Hani takip etmek istiyorsa etsin yani. İstiyorsa Sana bir şey göstereceğim. O hayırlı olsun. Artık, hayırlı uğurlu olsun var, kardeşim mi? artık evi var Muti kardeşimizin. Hayırlı olsun. Bir çayımı içersin? İçmez misin içeydim? Tabii ki canım. Her zaman. 10 numara. Ayıpsın. Let's go. S.A. Kız harbiden mal. Kız kim? Hangi kız? Neyin kızı? Kız ne ya? <gülüyor> kim bu kız? Ben hangi kıza sövdüm? Hay amın koyayım Mal dedik diye ban yemişim. Kaç aydır da yazmıyordum. Kim bu kız biliyorsan söyle ne olur. Valla hatırlamıyorum ki. <gülüyor> Bana maaş dememiş ki. Sadece senle diyorla haline girmeye çalıştım. Açtım Chat'te hiçbir şey yazmıyorum kanka hala neden ban yedim dedim Bu eski banlardan mesaj diyor. Kudur piç. Abi Twitch'ik zamanlarım e o yüzden mamam şeyler yazdım pardon. Mevzu ayıkamamış anladın mı? Manita yapmışsın he o. İki zamandır banlayım özür. Niye ban yemiş bu? Ben de o sadece tamam da yazan ben çok gördüm diye Ha yani nasıl... bu çocuk başka bir sebepten kapo. Gece. gece çocuk Gece 5 neye? Gece iyi. Beş banı sağlam excuse'lu bir bandır kardeşim. Şey ban olabilir mi? Ama Mesela, 2018. Zamana şurada. Şöyle bir şey olabilir bağlıyorum. mi? 2018'de senin bir tane arkadaşından banlanmıştır. O da gelip senden banlamıştır. Olabilir. Bir sürü şey olabilir. Her şey olabilir. Bir ara kara liste muhabbetinde ban yemiş olabilir abi. Olabilir. Ha, Laylo banı da olabilir aynen. Olabilir. Ekemen, abi seni çok seviyoruz. Ankara'dan İzleyiciniz çok seviyorsun. ismimizi söylersen sevinirim. Egemen, Kerem, Selçuk, Ali, Çınar, Aylin'e selamlar öpücükler. Enes, Muti yayın aç iki gün oldu demiş. Enes. Enes kardeşim şöyle bir durum var, iki gündür evle uğraşıyordum. O yüzden biraz yorgunum, bugün de üç saat falan uyudum. Ondan açmadım. Evi, yani o heyecandayım anladın mı? Evi çözeyim. Kanka, yayın odamı görmen lazım. değil mi? Nasıl biliyor musun? Ne yaptın lan? Kanka. Nasıl yoldan? Köşeye. Kare, full cam ve Deniz'e bakıyor. Vay. peki hastasına bir şekilde mi kamerayı koyacaksın? Direkt ben ve arkada Deniz mi düşünüyorum? Yani o kadar... Sana DSLR mı? kamera lazım. Evet, değil. onları da ayarlarız. Önce bir evi dizeyim, ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> e ben sige sige yapıyorum. Yarrak mı atmış bu? Ne atmış? Yarrak olabilir yok. Just... Ne bu? Please just for bleed. Bleed. For... Evet abi. Bir şey. atayım mı neymiş? At abi. Dur, <gülüyor> ben atmıyorum. Oğlum abi. çok korkuyorum atayım mı be? Ya benim chat boş bana at. Evet abi evet atma. Yerrak abi, yerrak. <gülüyor> <Üçlü yerraksan gülüyor> at Yerrak mı bu? Üçlü abi Üçlü yarrak. Üçlü yarraksa at gidelim. Üç başlı yarrak. <gülüyor> Oğlum bir 8 başlısı vardı hiç benzemiyordu <gülüyor> o yarrağa. Bir onu atıyorduk biliyor musun? 8 başlı yarrak. Ama atınca ejderha gibi gözüküyor. O yüzden hiç çakmıyordu kimse atıyorduk Oha, her yere. Uha çok iyi kanka bana ona atın da her yere atayım çünkü <gülüyor> başlayan ben. Fake hesaplanan Memre Yıldız 32 hesabından atayım. <gülüyor> çok <gülüyor> keyifli bir aktivite ya da Herkesi seviyorsun, Allah çarpıyor, İmansız Ferit migren olmuşsun. Migren değilim ki ben. <gülüyor> Hak, <gülüyor> Hak mi? <ettim. gülüyor> <gülüyor> Kim manlamış? Şükrü. <gülüyor> Şükrü manlamış. Drum mi? ikinci öyle sarı patlatırım ozarı. <gülüyor> Hım, nimik söyledim. Ban yesin <gülüyor> sarı patlatırım. <tırmozarı. gülüyor> Ayılma Amına kodum maymununa bak. Herkesi sövüyor. Nereden geliyor bu göt? Sana abi neyse engellenecek bir IQ'suz daha çıktı. Amına kodum aptalı sene. Çimpiye'yi oh. net söversin orada doğru açalım. Adamın <gülüyor> sebebi de zaten abi ama çimpiye demiş. Champion. Yani <gülüyor> <zor>. doğru. sövüyoruz <gülüyor> genel olarak o yüzden açıyorum. Çimpi <gülüyor> <gülüyor> chatte <değil> mi? Ağırsın elinden herhalde. Çimpi diye bir <gülüyor> izleyicim vardı benim. <gülüyor> çok eski subscriber. Biz hep seviyoruz ama nakodun maymunu diye. İyisin iyi kimle takımsın lan it dediğim için soruyor ama yok ettiniz. Anladım, tamam. 2019. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz çöpsünüz. çöpsünüz. <gülüyor> Abi çok saçma şeyler yazmışım, lütfen var Peki. Bu da kötü kanka, adama sövüyorsun sonra kaldır diye yazıyorsun. Biraz üzülürdüm ben. Kaldırmasa daha çok üzülürdüm. <gülüyor> Bana abonelik olan adam ağla, adama yüzde muç vurunca adam oluyor mal. Adam ölüyor, adam ölüyor mal. Abi gereksiz bir muhabbet. <gülüyor> Samimi <bir yorum. gülüyor> Ya olayı bile anlamadığım için. Tipi gitmiş, abi kötü olmuş. Erkek siken Ferit. Abi SP'nin üzerine yazdım ama mallık ettim. Özür dilerim. <gülüyor> Kanka bak şimdi bunları yazar ki hiç banlanacağını düşünmedim mesela. Cinet olayı fena. Cine, Ferit Cinet'i becermiş. Yarramiye Ferit. Ha bak bir de önce out demiş. Sonra gelmiş. Kinlinin. Kanka bir şey söyleyeceğim. Kaç kere timeout demiş. Aynı saat. demiş timeout demiş. Kaldırsana benim bana abi özürlerin kardeşim yazdı. bir yazıyı son yazıyı özür abi. Ya sektir amcık. O. Bunu kaldırmam kanka. Yüre, dizin. Kaldırmam mı bunu ya? Kanka yani. biraz daha CV'yi geliştir. Ona göre yaz. <gülüyor> bir düşün, düşünülür diye düşünüyorum. Çok kötü yani geçmiş. Modlar e. yapabiliyor musun bunu? Rüzgar. Kanka eyval oldun. Jeng korsun. Modlar da yapıyor. Rüzgar Kartal mı dost diye? Allah'ıma emanet olun. Biz duymuyor ki oğlum. Siz niye cevap ediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şş <Şişi> kardeşim. Refleks <gülüyor> olarak kardeşim. E Redux 10 lira. İyi abim demiş. Çok teşekkürler Redux. Geldi geldi. GLF, PKK, Oç. Abi klasik bir CS 1.6 espirisi yaptım. Sanırım modlar modern espirisi seviyor. <gülüyor> Bana mı açar mısın? <güler> Yapma kardeş. Yap <gülüyor> Yapma. Yapma. Zööööngk. Bu ne lan? Zık. İmot mu? Evet, yeni imot mu? Ya tam beğenemedim ama ya. Ben hiç beğenmedim bu arada söylemiştim zaten. Nasıl yapalım peki? Ya? ya değiştiririz. dert değil de. Şöyle yap kanka, bir şey. yani Ya bir de hem yazılar Biz belli olmuyorsun. Şu mu? Şu. Aa Ha, halbidan lan. Şu zıng. Nasıl? Burak? Ya content creator değilim ben. Şuraya yaz bak ama, böyle. Belli ha, olur, sen. olabilir. Ya ama Güzel yazılar aslında, bir kere belli ya, olsa Bunlar be hiç belli değil. Evet. Tamam, bunu Ayşegül'e söylerim. Değiştiririz. Ayşegül, İmotçu abla mı? Hmm. Çorlu'da yaşayanlar Orospu çocuğudur. <gülüyor> abi, eski sevgilim Çorlu'lu terk edilip yayına geldim. Herkes bir şehri sallıyordu chatte. Ben de sinirle bunu yazdım. Bütün Çorlu'lardan özür dilerim. <gülüyor> Yazık lan kardeşim. Abi ya, kıyamam o Discord'da okudum. çekin bu dostumu, bir muhabbet edin bununla. Hoç yazmış. Arz ederim abi, chatten birine sinirlenmiştim. Mi? açar mısın? Kolpa. Bana? Sen mi yorumu söylüyorum kovpaba. Ferit abi boş yapma. Abi sana boş yapma demiştim özür diliyorum. Senden ama kötü ama. Mesela perma gereksiz bu timeout evet. atılabilirmiş. Buna. Bu timeout ne kadar timeout? <gülüyor> 3 günlük timeout atacaksın. Olabilir bu. aynen öyle.